Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Mart ayı sizin için romantik duygusal ve oldukça da şanslı bir ay neden şanslı Çünkü bu ay özellikle balık burcunda ilerleyen sizi destekleyen Jüpiter'in birleştiği çok güzel bir yeni ayla başlıyor 2 Mart'ta 12 derece balık burcunda Yeni ay doğacak. Bu yeni ay 9. evinizde doğuyor. 4-5-6 Mart gibi güneşle Jüpiter'in güzel bir kavuşumu var ve size de çok hoş bir ışık gönderiyor tabii ki. Destekleyici bir enerji gönderiyor. Yeni hedeflerimiz var. Ufkumuzu geniş tuttuğumuz bir ay. Hayata biraz daha tabii ki manevi arayışlarla da bakıyoruz bu ay. Çünkü balık ruhsallık demek. Daha sipütel bir enerjisi var. Sezgilerimiz güç duyarlılığımız artıyor ee, inançlarımız e, hayata bakışımız felsefelerimiz öne çıkıyor kendimizi belki e, daha ruhsal olarak hani e, kolektif alanla birleşmiş hissedebiliriz burada olup bitenlere bir farkındalıkla bakabiliriz kabullenişe geçebiliriz anlayışa geçebiliriz tüm bunların bize verdiği bir iyimserlik bir güven duygusu da söz konusu olabilir çok güçlü manevi rehberlikler alabileceğimiz de bir aydayız lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay balık yeni ayı sizi çok daha güçlü bir şekilde etkileyecektir ayın 10'undan sonra Merkür'ün de balık burcuna geçişi burada Gerçekten zihnimizin de daha sezgisel olmasını sağlayacak. Empati yapmamız mümkün. Yakınlarımızla ilişkilerde anlayışlar, bağışlanmalar, affetmeler olabilir. Hani bu bazı sorunları çözmemizi sağlayabilir. Yardımlaşma temaları, fedakarlıklar öne çıkıyor ay genelinde. Bu ay yolculuklar yapabilirsiniz. Seyahat planlarınız olabilir, deniz yolculukları, bazı tatiller ya da ruhsal Amaçlı yolculuklar olabilir bunlar. Hani kutsal yerlere gitmek, ziyaret etmek gibi. Bunun yanı sıra bazı eğitimler alabilirsiniz. Bu da sizi e, felsefi yönden e, geliştirebilecek eğitimler olabilir. Biraz daha hani sanatsal eğitimler, e, spiritüel eğitimler. Buralardaki meraklarınız da arttığı için, hani bir şeyleri öğrenme, kendinizi geliştirme, ufkunuzu genişletme e, imkanlarınız da ay genelinde artıyor. Evet, e, ayın 13'ü Güneş'in Neptün'le kavuşumu gerçekten çok idealist, çok vizyoner bir açı veriyor bize. Merkür zaten ayın 10'undan itibaren Balık burcunda ilerleyecek. 21, 22, 23 Şubat Mart gibi Jüpiter'le ardından Neptün'le birleşecek. İlhamlar e, ilhamlar geliyor bu ay. Yani çok yüksek ilhamlar alabileceğiniz bir aydasınız bu ay gerçekten sezgileriniz çalışıyor ve bu ilhamlarla birlikte üretebilirsiniz sanatla ilgilenebilirsiniz bir şeyler yazabilirsiniz çizebilirsiniz yakınlarınızla de Tabii ki bu duygusal temalarla anlayışla belki bağışlama duygusuyla gelişebilir daha fazla böyle bir yakınlaşmalar duygusal alışverişler gündemde olabilir Evet ayın ilk günlerinde Oğlak burcunda bir Mars Venüs gruplaşması var Pürito ile de birleşecek özellikle 1 Mart 6 Mart arasındaki dönem ilişkilerinizde güçlü ilişkileriniz ki bu evlilik gibi bir konu olabilir ya da bir işbirliği olabilir belki yasal bazı konular olabilir e, buralarda güçlü kararlar verme aşamasında olabilirsiniz ve belki bir süredir de hani üzerinde düşündüğünüz ya da mücadele ettiğiniz konular olabilir karşınızdaki kişiler eşiniz partneriniz veya rakibiniz Hani bu bir yasal süreçteki rakibiniz olabilir veya işte e, bir iş hayatınızdaki rakibiniz, özel hayattaki bir açık düşmanlığıyla karşılaşabileceğiniz biri de olabilir. Bu kişiler daha hırslı, daha tutkulu, daha güçlü görünüyor. ve Üzerinizde bunların manipülatif etkilerini hissedebilirsiniz ayın ilk günlerinde. Ama işte balık yeni ayının tesiriyle belki kabullenişe geçme, çok zıtlaşmama, olup biteni, bir şeyleri oluruna bırakma ve bunun sonucunda da manevi anlamda yardımlar almanız mümkün. Eğer hukuksal işleriniz varsa tabii ki hukuksal bir dava, da gündeme gelebilir. Bir mahkeme konusu da gündeme gelebilir. E, buradaki hak arayışlarınız da gündeme gelebilir. Bu bir boşanma bir ayrılık konusu olabilir. Ardından işte e, nafaka gibi konular, işte hisseli paralardaki paylaşımlar olabilir ya da bir ortaklıktaki dönüşümlerle bağlantılı bunun e, yasal arayışları olabilir. E, hak arayışları haksızlığa uğradığınız konularda da yine kişisel bazı e, arayışlarınız olabilir. Unutmayın Jüpiter burada haklıysanız sizin almanızda hak arayışlarınızı destekliyor O yüzden e, lütfen e, bu taleplerinizi yani haksızlık hissettiğiniz baskı hissettiğiniz alanlardaki hak arayışlarınızı bu ay kullanınız sonuna kadar e, hakkınızı arayınız sevgili yengeçler ayın 18'ine geldiğimizde e, 27 derece Başak Burcu'nda dolunay var 3. evinizde meydana gelecek bir fikrin olgunlaşması bir karar verme süreci var haber trafiği çok artıyor bu ay genellikle zaten hep böyle bir haberleşmeler konuşmalar görüşmeler yazışmalar veya işte bazı seyahatler ziyaretler gitmeler gelmeler yolculuklar gündemde bu 27 Derece Başak burcundaki dolunayda bir seyahati gündeme getirebilir. Kardeşlerinizle ilgili, yakın çevrenizle ilgili bazı konularınız varsa bir sorunu çözmeye dair, hani burada da bir sonuç alabilirsiniz, bir karar verebilirsiniz. Kardeşlerin hayatında olabilecek gelişmeler var. Hani bunun size etkileri olabilir. Komşu ilişkileriniz de öne çıkıyor. Bu dolunayla beraber Plüton'un güzel bir tesiri var. Merkür'ün yine Uranüs'le güzel bir açısı var. Yani bu sürpriz, pratik çözümler bulabileceğimiz bir iş işaret ediyor. Başak aslında eğitim süreçleriyle de ilgilidir ve belki e, mesleki anlamda kendinize geliştirebileceğiniz bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. E, bunun sonucunda daha ticari anlamda bazı girişimler içerisinde olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz da kişisel gezegenleriniz 27 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha dönüştürücü, çok daha güçlü etkileri olabilir tabii ki. E, Kova Bur Ay ayın altı haftasından sonra Venüs ve Mars kova burcunda ilerliyorlar Venüs Mars'ın özellikle Mars'ın Uranüs'le sert bir açısı 22 23 24 Mart gibi etkinleşecek buna biraz dikkat edelim daha çok finans konularında bazı zorluklar ve Ani gelişmeler yaratabilir ama sizin dışınızdan hani piyasalarla da ilgili olabilir bu dönüşümler. Ee, çok dürtüsel para harcama eğilimi ya da parayla ilgili bazı ani kararlar, ani masraflar gündeme getirebilir. Ee, bu döneme biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ayın son günlerinde Venüsün Satürnle kavuşumu yine para evinizde olacak ama bu daha istikrarlı bir durum. Belki ee, hani çözüm aradığınız bir borcun ödenmesi ya da hisseli bir para. Hani uzun süreli bir kredi almak ya da bir nafakanın ödenmesi, bir tazminat geliri gibi bir konuda daha güvenli adımlar atmanız, daha istikrarlı bir yapılandırma içerisinde olmanız veya yasal bir süreci bir karara bağlamanız parasal konularda mümkün olabilir. Burada özellikle Venüs'ün, Satürn'ün kavuşumu, eşinizle paylaştığınız paralar, eşinizin kaynakları ya da bir işbirliği içerisinde ve partnerinizin genel paraları ya da ona ait hisseler anlamında da yine bir istikrarlı adımlar atılması bir karara bağlanması ve uzun vadeli somut bazı adımlar atılması konusunda da çok faydalı ve yapıcı olabilir sevgili yengeçler sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum Sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor